Evet arkadaşlar, videomu yeniden hoş geldiniz. Arkadaşlar YouTube'da bazen telif hakları oluyor. Peki bu telif hakları neden oluyor? Bugün sizler birlikte bunu konuşacağız arkadaşlar. Telif faktları şu yüzden: videonuzun e, uzunluğundan kaynaklanabilir veya videoda kullandığınız ya küfürlü bir videoysa ya alt yazıları küfürlüyse falan. Arkadaşlar yani bu nedenle videonuz yani YouTube videonuzu yasaklar, kapatır ve arkadaşlar telif hakkı gelir. Hatta hesabınız bile silinebilir yani bu telif hakkından. Bana bir kere olmuştu aslında ama arkadaşlar o 15, 20 veya 25 dakikalık bu kadar çok uzun videolar çektiğiniz zaman oluyor. Bunu yayın halinde 20-25 dakika Canlı yayın yaparak bu kadar uzun videolar çekerseniz bir şey olmaz arkadaşlar. Çünkü 2 saat 3 saat bir de canlı yayın çeken var yani. Bunun yanında 25 dakika hiçbir şey. Arkadaşlar yani telif hakka. E, videomuzla alakalı bir şey. Eğer küfürlü bir videoysa veya arızalı bir videoysa. Arızalı bir videoysa. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar. Videonuz çok uzunsa veya hiç beğenilmediyse ya da altında kötü yorumlar varsa ya da bu biri olabilir hatta biri sizin videonuzu şikayet ettiyse yani bildirdiyse sizin kanalınızdan abonelikten çıkıp sizi şikayet edenler varsa arkadaşlar yani bu şekilde videonuza tellif hakkı gelebilir insanlar tarafından arkadaşlar. Yani... Eğer hem kötü bir video çekerseniz ya da küfürlü bir video çekerseniz ama çok küfürlü bir video çekerseniz tabii ki bu nedenle insanlar sizi şikayet etmek zorunda kalır. Ya, bu da doğru bir şey değil arkadaşlar. Onu demek istiyorum. Yani sizi bildire bildire bildire bildire bir sürü şikayet aldığınız zaman zaten kanalınıza e, yansır arkadaşlar ya, o şikayetlerde yandan bir sürü mesaj gelir arkadaşlar yani bildirildin bildirildin diye herkes tarafından aşağılanmak demek bu telif hakkı arkadaşlar yani hatta bu kötü yaptığınız yani misal veriyorum ben şu anda yanlış anlamayın hatta yani bu kötü yaptığınız videolarınızla bile internete bile düşebilirsiniz bu küfürlü yorumlarla bu Küfürlü şeylerle Küfürlü alt yazılarla Arkadaşlar yani telif hakkı Konulabilir Aslında bunu Yani insanlar demeyelim de Youtube koyuyor telif hakkını i̇nsanlar da bildiriyor Ve internete düşüyorsunuz Arkadaşlar o videonuzda kaldırılıyor Evet arkadaşlar Bugünkü konumuzda daha fazla Videonun gelmesini istiyorsanız Buraya koyalım Evet aşağıdan kanalıma abone olup arkadaşlar e, videolarıma like atabilirsiniz. E, şu anda şu yanda bir tane videom olacak. Şurada abone ol kısmının üstünde. Bir tane. Bunu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.